Melodusun videoya başlamadan önce şuraya veya aşağıya bir tane video koyacağım. Bu YouTube kanalı yani İlayda. Bilkent'te okuyor sanırım son, son sınıf öğrencisi falan. Neyse orada böyle Bilkent'in genel olarak bazı şeylere karşı tutumunu anlatıyor. Ben dediği çoğu şeye katılıyorum aslında. Bu videoyu şöyle diyeyim. Bu video Bilkent'in çok inanılmaz pozitif yanlarını gösteren bir video. Ama her şeyin negatif bir yanı var. O yüzden koyduğum videonun İlayda'nın dediklerinin iyi açıkladığını düşünüyorum. O yüzden videoyu izledikten sonra onu izlerseniz çok sevinirim şimdi videoya geçebiliriz. Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım olabildiğince iyisinizdir. Bugün 31 Ekim ve dünya çapında Cadılar Bayramı kutlanıyor. Ve ben de işte Ekim ayının başından beri şöyle bir plan oluşturmuştum. Bugün arkadaşlarımı çağıracağım Yurt ama ve beraber film izleyeceğiz. Ki hala gerçekleşiyor bu ama hani sesimin tonundan fark etmişsinizdir. Dünkü İzmir'deki deprem gerçekten çok etkiledi beni. Etkilemek demek de istemiyorum yani. Çünkü hani orada in oradaki insanların yaşadıklarını asla yaşamam ama benim baba tarafım yani ailemin yarısı neredeyse İzmir'de ve depremi çok bir şey, büyük bir şekilde hissetmişler. O yüzden aklım birazcık orada. Videoya böyle karamsar başladığım için çok özür dilerim ama videonun aşağısında depremle alakalı deprem önlemleriyle alakalı bulduğum ve şeyleri koyacağım. Lütfen bakın. Çünkü gerçekten şaka değil. Türkiye fay hattında olan bir ülke. O yüzden herhangi birbirinizin başına gelebilecek bir şey. O yüzden lütfen bakın. Lütfen önlemlerinizi alın. Neyse çok karamsar konuşmayayım. Bugün film izleyeceğiz. Bunu vloglamak istedim. Umarım hani bütün her tarafta depremle alakalı konuşuyor ve konuşulması da lazım zaten ama umarım bu birazcık daha sevinmenize sağlayabilecek bir video olur. Çok karamsar başladım videoya ya. Neyse. Bu arada filmi izleyeceğiz dememe bakmayın. Bayağı 5 film falan izleyeceğiz. Maraton yapacağız. Evet ve arkadaşım arıyor. Alo. Ben şu an sahte şartları paketetin aralarda Tamam. <gülüyor> Hadi bay bay. Bay bay dediğim gibi işte 5 film falan izleriz maraton yapacağız ve hepsi böyle korku temalı olacak şu anlık bu kadar saat 1'de başlayacağız bakalım film maratonumuz ne zaman bitecek benim bu kostümüm ne? kostüm ne giyeyim diye, diye söylebilirsiniz bu da bu, bu arada arkadaşlar evet knives Up benim 2019'da izlediğim en iyi ikinci filmdi o yüzden martı oldum arkadaşlar evet Evet, şimdi ilk filmimize başlıyoruz. Saat tam olarak 13:20. Burada açtık. Bir izleyeceğiz. Bir bilen vardır illa ki. Ama Haydi, ama ben ilk defa izleyeceğim. Ben bir kere izlemiştim de tam olarak hatırlamıyorum o yüzden bir daha izliyorum. Tim Burton'ın filmi Winona Ryder oynuyor. İyi işler, güzel işler. Ah Winona Ryder tamam. Evet Winona Ryder'in <gülüyor> bu bugün bayağı Winona Ryder filmi izleyeceğiz. Şeyde de var. Draco'da da Winona Ryder var. Hem de Genç Chiyanor izledi Winona Ryder var. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Juice. It was you, wasn't it? The snake. No, you kids in your imagination? Just forget. Evet dostlarım ilk filmimiz bitti. Ben 5 üzerinden üç buçuk verdim. Ben verdim. Gayet keyifli bir filmdi. Ama filmlerimiz gittikçe korkunçlaşacak. Evet, o yüzden bu korkunç değildi <gülüyor> yani, evet. Ee, şimdi bir sonraki de bence öyle. Sonraki ne var? Dracula bir sonraki ve yani geri Oldman'ın böyle iğrenç bir makyajı falan var. Mükemmel Oreoları, kameramanlık skill benimle, evet. Oraya Oreoları hazırlayacağız. Sonrasında 92 yapımı olan Drakula izleyeceğiz. Bu sanırım listedeki bugünkü en uzun filmimiz. O kaç saat? 2,5 saat vardı. saatmiş. Ha tamam. Tan tan da. Canyon leaves. Adam nasıl yakışıklı ya? Of. Allah'ım çok kötü bir film izledik. Yok. Çok kötüydü. Dracula bayağı kötüydü arkadaşlar. Ve bu bütün Francis Ford Coppola hayranları için çok üzücü bir Şu gün. Film, evet bu da ikinci filmimizdi. Bu en uzunuydu zaten. Ee, öyle hissettirdi zaten. <gülüyor> Yemek söyleyeceğiz. Neyse evet, tamam hadi. Bayağı. Bu arada arkadaşlar bu vlog Bütün hafta sonunun vlogu olacak Sadece bugün film izlememizi çekmeyeceğim yani Yarın e, Senfoni Orkestrası'nın Çok güzel bir etkinliği var Bayram etkinliği e, oraya gideceğiz Güzel olacak yani Sırf film izlemeyeceğiz Ha bir de yarın aynı zamanda da Bilkent'in sonbahardaki halini çekeceğim. Bence şu an kampüs çok güzel. Ağaçlar falan hem kırmızı hem sarı hem yeşil. O yüzden çok hoşuma gidiyor kampüs. Ve size de göstermek istiyorum. Şimdi 28 Days Later diye bir film izleyeceğiz. Bu film neyi anlatıyor? Hemen anlatayım. de anlatayım. Eserine de anlatayım. Bir adam Londra'da uyanıyor. 28 günlük bir komadan uyanıyor. Hastanede. Ve bir bakıyor ki dünyanın sonu gelmiş. Ana. Evet <gülüyor> ee, filmin konusu bu kadar bu kadar o yüzden şimdi izlemeye başlıyoruz hadi bakalım her şeyde ısı var bütün filmlerde ısı ısırıyor. hala açmaya mı çalışıyorlar <gülüyor> <gülüyor> iyi ya bitti Evet dostlarım şimdi bizim yemeğimiz geldi biz şu an yemek yiyeceğiz ama aynı zamanda film de izleyeceğiz ama aynı zamanda ödev de yapacağım filmi izlemeye geldim film bu arada çok güzel gidiyor evet yani en kalitesi şu an. evet arkadaşlar bugün de trash olmuş Killian Murphyye düştük <gülüyor> Evet arkadaşlar, Esen'e Harry Potter manyağı olduğum için bütün bu izlediğimiz 3 filmde de Harry ile alakalı random efektler veriyorum. Buradaki şu adam Mad-Eye Moody. Bu da az önce Esen'e söyledim zaten. Ama bu Mad-Eye Moody yani bu adamın oğlu kim? Oğlu kim? Weasley'lerin en büyüğü Bill Weasley var ya. Hmm. Onun oğlu. Şerefsiz olan mı? Hayır, şerefsiz olan Percy. Hmm, tamam. <gülüyor> Yok bu Bill Weasley'le Flör'le evlenen. Aynen, düğünü olan. Iııımm... Um, Evet, bu da böyle bir bilgi. Bütün gün boyunca böyleydim. Şimdi devam ediyoruz. Aa! Aa! Aa! Aa! Peki nasıl ölüyorlar? Hani enfeksiyonlar yiyor mu bunlar? Selam. Ay burada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biri var, burada biri var, oraya git, oraya git, oraya git, Orada biri var. Her şey itip kalkarsam meraklı meraklı böyle şeyler başına gelir. <gülüyor> Ay, i̇lla her dokunacaklar ya sakin olamadın mı? Arkadaşlar filmi bitirdik. 28 Days Later. ben bayağı beğendim ben çok güzel bir film. Hey, yani şey, diğerlerinden sonra çok iyi geliyor. Sırada iki filmimiz kaldı şimdi ve bunlar bayağı klasik korku filmleri o yüzden heyecanlıyım. <gülüyor> I had a heart on this morning when I woke up Tina had your name written all over it Get it Tina The point is that everyone has a bad dream once in a while <gülüyor> so no biggie. Yeah next time you have one just tell yourself that's it is Right well, you have it you know you do that you wake right up <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> a Kızım boğuluyorsun ha yanlış, Çok yanlış şey duyuyorsun ha <gülüyor> Ayy <gülüyor> Ay çok kötü yerden çık <gülüyor> Bu arada arkadaşlar montajlarken videoyu şunu fark ettim. Yani bunu fark etmiştik daha önce de söylememişim. Bunu niye söylemek istedim şu an? Ya A Nightmare on Elm Street'te korku sahnelerinin arkasına böyle bildiğiniz Michael Jackson Thriller gibi şarkılar koydukları için ben çok güldüm. Korkutucu müzik değil de hani müzik klibi gibi olan şarkıları koymuşlar. Böyle hani gerçekten Thriller, Smooth Criminal, Another Brick in the Wall Floyd'dan falan çalacakmış gibi duruyordu sahnelerde. O yüzden çok güldüm. Bilgi bu kadardı. <gülüyor> Saat 11.12. Ben bayağı <gülüyor> 11.12. Ee, A Nightmare on Elm Street bitirdik az önce. O da abartılmış bir film. Şimdi son bir filmim kaldı. Bir arkadaşımızı daha çağırdık ama gelir mi? Bilmiyoruz. Ya da ben kalır mıyım? Bunu o bilmiyoruz. da bilmiyoruz. Ben ama her şekilde izleyeceğim çünkü bu filmi çok merak ediyorum. Evet yarınki şeylerimizi anlatmak ister misin aslında bir kent konseri olacak Halloween tamamı. Ee, şimdi kapatıyorum. Halloween'e başlayacağız. Halloween Netflix'te var. Bakın göstereyim. Evet böyle yani. Evet akşamın son filmindeyiz. Evet sen 40 abat gidiyor arkadaşlar. Hem de bak Beni yalnız bırakıyor. Büyük ihtimalle en creepy filmde. Evet. Ben gidiyorum ki yenisi gidiyor. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi geceler. Bu filmi bitireceğim. Bu filmi bitireceğim. Bitireceğim. Çünkü bu film aslında aralarından en ilginç olanlarından biri. Yani çok şok edici başladı. Bittiği zaman görüşürüz şimdilik. Bugün içerisinde izlediğim en iyisi buydu bence. Halloween'i bayağı beğendim. 78 yapımı olmasına rağmen bayağı ürkütücüydü ve güzeldi bayağı. Bayağı öneririm. Netflix'te var zaten. Kesinlikle öneririm. Gerçekten çok iyiydi. Neyse. Evet. Bu günü bitiriyorum. Zaten şu an 1 Kasım. Yarın da bir sürü yapacağımız şey var. Uyumam lazım. Şimdilik görüşürüz o zaman. Bay bay. Günaydın dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz üzere şapkam hazır. Giyindim. Makyaj yapacağız. Esen geldi. Esen şu an kendisi giyiniyor. O yüzden onu göstermeyeyim. Bugün böyle. Bugün cadıyız. Dün Mart'aydık. Bugün cadı... şapkam bir saniye. şapkam tek elle takamıyorum. Her gün farklı bir kostüm. Şimdi hazırlanıyoruz. saat 3'te konser var. Konsere yürüyeceğiz. Az sonra görüşeceğiz. Makyaj yapmaya başladığımız zaman. Evet. <gülüyor> olardan kim kaldı arkadaşlar. Bakın siyah. Ama güzel sürüyor abi. en azından. 9. 10'u Evet dostlarım yoldayız gidiyoruz. Neyse şu an yürüyoruz. Şimdi etrafa göstereceğim azıcık. Ve, ve evet. içinden geçiyoruz her zamanki gibi. Çünkü bu milanın tek vasfı o. Unut. Um. Evet, geldik arkadaşlar. Büyükler, cadılar. Senfoni orkestrası Herifotu çaldılar evet. Herifotu çaldılar herifotu çaldılar Herifotu çaldılar Onon Onon şov Onon gösteri evet. Selam bu videoya yine son çekmeyi unutmuşum Neyse bundan sonrasında çok bir şey yapmadık Arkadaşlarımızla buluştuk sonra film izledik Yine <gülüyor> Bu video bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğenmişsiniz lütfen beğenme butonuna basmayı Beğenmişsiniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın ee, şu an vize haftamdayım, ee, o yüzden bu aralar birazcık yok olabilirim. Ee, geri döneceğim, bir hafta, bir hafta sürecek hafta, şey sınavlar. Neyse görüşürüz, çok uzatmayayım. Hadi görüşürüz, hoşça kalın, bay bay.